Allahümme salli ve sellim ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Efendim Siyer-i Nebi'nin ikinci cildine ait olan soruların son kısmına geldik. Bugün de geriye kalan sorularımızı cevaplandırmaya çalışıyor olacağız Allah nasip ederse. Soru şöyle başlamış. Cennet ve cehennem nasıl yaratıldı? Bu yaratım aşamasını birinci cildin bölümünde anlatmıştık. Orayı dinlemenizi rica ediyoruz. Diğer alemlerde yaşayan varlıklar ve uzay varlıkları farklı varlıklar mı diye sual edilmiş. Evet. Her alemin kendisine ait olan farklı varlıkları Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle ikram edilmiştir. Virüs diyoruz bugün mesela. Korona illetiyle uğraşıyor bütün dünya. Hakikat virüsler diyerek çıkamıyoruz. İşin içinden milyonlarca çeşidi var. Hz. Adem Efendimiz kaç sene tövbe etmiştir? 200 sene diyorlar doğru mu diye bir sual var. Hz. Adem Efendimiz Arafat'ta Hz. Anva anımızda buluştuktan sonra hakikat Arafat'ta vakfeye durduğumuz süre boyunca durmuşlardır. 200 senelik bir vakitten bahsedilemez. Ancak dünyanın tarihi biliyorsunuz ki Nuh'un gemisinin karıya oturma sürecinde yaşanan o büyük tufandan sonra değişmiştir. Dolayısıyla uzun bir müddet olduğu söylenmesi hakikat belki o zamanla da ilişkilidir. Ama işin gerçeği Rabbul Alemin'in bize ikramı, haç vazifesini yerine getiren müminler vakfe sırasında dururlar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beyanatıyla o gün vakfede yapılan duaların geri döneceğine dair bir ümitsizlik taşımak kesinlikle reddedilmiştir İslam dininde. Kesin kabul gözüyle bakılır bir hac vazifesinde vakfede yapılan dualar, töbeler 200 sene belki konunun ehemmiyetine binaen ifade edilmiştir İslam alimleri tarafından. Dolayısıyla her bir e, saatinin 50 bin yıl olduğu cennetle mukayese edilse o hakikat dairesinde ifade edilebilir siyer Nebi kitaplarını e-book platformunda satışa çıkarabilir misiniz diye sual edilmiş. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. Birkaç cilt ilerleyelim müsaadenizle. Yavaş yavaş e, yerine getirmeye gayret edeceğiz. Yurt dışındakiler olarak bu kitapları temin etmekte zorlanıyoruz maalesef demişler. Evet bu konunun farkındayız. Yurt dışından talepler oluyor siz ve sizin gibi kardeşlerimiz Allah razı olsun. İnşallah nasip olursa bu gayretimiz var. Yavaş yavaş yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kalubela'da her şey yaşandı film bitti demiştiniz. Bu hayat 73. bir tekrar demiştiniz. Deniz Erten insanların bir rüyada olduğunu bir simülasyonda olduğumuzu söylüyor. O da her şey yaşandı bitti diyor. Bunu izah edebilir misiniz demişler. Deniz Erten Bey'in söylemine dair olan ifadeler hani meşhur olan Matrix filminde de ifade edildiği gibi. Allah Resulü'nün de beyanatıyla yakinen ilişkilidir. İnsanoğlu rüyadadır, ölünce uyanır. Ama bu rüya nasıl bir rüyadır? Hakikat yaşıyoruz ve mükellefiz çünkü insanlar rüyada yaptıklarından mükellef değillerdir. Ancak Hz. Ali Efendimizin bu konudaki güzel bir beyanatı var. Bir zat rüyasında zina işlediğini söyleyince getir o zaman gölgene Hadi uygulayayım diyerek bir latife ile rüyada yaşananın, rüyaya ait olan usulün Fıkıhta bir geçerliliği olmadığını bizlere izah ediyor Hz. Ali kerramallahu ve Cevı Efendimiz bu güzel sözüyle. Ancak şunu söylemek çok net ve rahatlıkla söylenebilir. Rüyada yaşar gibi yaşıyoruz hiç bitmeyecekmiş gibi. Halbuki bir anda uyanığı veriyoruz kabirde hakikati görünce. İnsanlar neden bu dünyaya rüya demişler? Çünkü hakikati bilmediğiniz her şey bir rüyada gibisinizdir. Dolayısıyla gerçekten ama gerçekten bir rüyadayız ama bu bildiğimiz bir rüya gibi değil. Ee, bir kişinin dedikleri hak mıdır, batıl mıdır, kafa karıştırıyor demişler. Ayrıca satır arasında da kitaplarından birisini incelerseniz oldukça seviniriz. Teşekkür ederim. Not ederim bir yere nasip olur. Vakti gelirse inşallah baya bir listemiz uzun. Bir de bizim yapmak istediklerimiz var. Acilen genç kardeşlerimize ulaştırmak zorunda olduğumuz. İnşallah arada bir yerde değerlendirmeye gayret ederiz. Bizlere bu ilmi mevhidinin bağlayıcılığı nedir diye sual etmişler. Efendim bağlayıcılığı şu şekilde bir fıkıh beyanatımız yok. Akideye ters bir sözümüz yok. sünnet seniye ve Kur'an-ı Kerim'in şeriatinden asla caymamak üzerine yaşadığımız bu akidenin beyanatları. Tarihsel olan bu süreçte doğruları beyan ederken önemli işaretlerle sözümüzü delillendirmeye gayret ediyoruz. Ama hakikat hiç kimsenin gerçek ve net bir delili yok ortada. Dolayısıyla tabirca ise hayatımızın içerisindeki temel tecrübe koşullarını ve ilmi tecrübe koşullarıyla Ezani Muhammedi'den hasıl olan bu ilmi ile beyan ediyoruz. Dolayısıyla bu noktada bağlayıcılığı tamamen sizin gönlünüzle alakalıdır. Gönlünüze ferahlık geliyorsa, aklınız söylediğimiz sözlerin karşılıklarına uygun görüyorsanız bu minvalde değişim süreci içerisinde inancımızda bir değişim yok ama dünya görüşümüzde önemli değişimlere vesile olduğunu söylemek mümkün ki derslerimizin pek çoğunu dinleyen pek çok kardeşimiz bu noktada hayatı bir başka açıdan bakabilme imkanına bu vesileyle kavuştuklarını söylüyorlar. Bu manasıyla söyleyebiliriz. Gönle doğan bu ilim ne kadar isabetlidir diye sual etmişler. Allah Resulünün beyanatıyla müminin gönlü feraset ehlidir. O feraset kalp merkezidir. İlmi mevhibe sahip olan bir alimin bu ilminde hataya yer var mıdır? İnsan için elbette hatalar ve kusurlar her dönemde vardır. Ancak bu hata ve kusur şerate, sünnete ve esasa aykırı olmaması kesindir. İlmi mevhibe zaten bunlar üzerine beyan edildiği için Asra ve katiyet de böyle bir hatayı içinde balındırmaz. Ama nasıl hatalar olabilir? Tarihsel süreçte yanlış bir tarih verilebilir. Olay anlatılırken bir nokta atlanılabilir ve bu önemli bir nokta olabilir. Bazen ee, o tarihsel süreç içerisinde yaşadıklarımızın olayın kendisi doğrudur ama söylemlerin biri önce biri sonradır. Genel olarak yaşanan süreç böyledir İbn Arabi Hazretleri'nde de gördüğünüz üzere ama Esastan asla kopmaz ki en önemlisi de budur. Haddim olmayarak estağfurullah bir soru daha sormak isterim demişler. Mevlana gibi zatlar da nefay-ı ilahi ve ruhtan vesaire bahsediyorlar. Lakin bu konular için sır diye bahsediyor diyor Bu ikinci cümlelendiklerimiz sır mıdır demişler. Evet sırrın bir kısmıdır. Beyan vakti gelmiştir. Bazı sırlar vardır ki vakti beyanı vardır. Ee, örneğin Deccel'in adası. Deccalin yaşadığı bir ada var. Bu konu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde de sahabe ikram tarafından beyan edilmiştir. Böyle bir gemi yolculuklarında Decceli gördüklerini söylediklerini Allah Resulü hayır böyle bir şey olamaz dememiştir. Ama bir sırdır bu. Nasıl bir sır? Vakti gelip de cel çıktığında "Aa bu adadaymış Merse." diyeceğimiz bir sır. Buradan çıkmış gelmiş diyeceğimiz bir sır. Her şeyin vakti var demek. Vakti gelince ifade ediliyor. Ee, ve orta yerde bunları konuşursak Hz. Hallacı Mansur misali sırrı ifşa etmiş gibi olur muyuz? Hayır olmayız işte tam da izah etmişiz inşallah. Efendim Instagram'dan gelen 3 sorumuzla konuyu inşallah sonlandıralım. Sübhanallah ve teala sübhanallah el azim şüphesizlik için kaç defa okunur denilmiş. Olabildiğince okumanızda fayda var ama günde en az 200 defa okuyarak bir müddet devam etmeniz size büyük faydası olacaktır. En az şöyle bir iki ay boyunca Devam etmekte fayda var Tabi ömrümüz billah devam etseniz ne güzel Ruhlar demişler Bir nefes nefisle Allah'a Zülcelal'in karşısındalar dendi Yanlış hatırlamıyorsam bizdeki nefsin Karşılığı şeytandır minvalinde bir söz Söylenmişti daha önceki derslerde Yani soruyu tamamlayalım Ruhlar nefisle kalu belada Biat verdiklerine göre şeytan neden itaat etmedi ya da edemedi Şeytanda ayrı etmen bir nefes mi var Şeytanda nefayı ilahi var mı Şeytanda nefayı ilahiye yok. Sondan başa gidelim. Ama şeytanın nefsani özelliğinin insanla karşılığının birebir aynı olduğunu ifade ettik. Ki baharat yolunda da geçtiğimiz ders bu konuda önemli izahatlar sunduk. İsterseniz onu dinleyebilirsiniz. Özellikle kaymetli kardeşlerimiz onlara başlıkları ayırıyorlar. da var olan nefis, cinde var olan nefis, insanda var olan nefis. Nefis bir elektromanyetik sistem bir gerçek hayatımızda vücudumuzda var. Şeytanda da var. Bu manada söylenmiştir. Yani bizdeki nefsin karşılığı şeytanda. Şeytandır. Şeytanın e, özelliği bizim nefsimizde vardır. Manasıyla söylenmiştir. Fiziksel olarak onda olan bir özelliğin bizdeki karşılığını beyan etmişiz. Yani e, işte bir e, kuşun ötmesi vardır. Onun ötüşü bizdeki sestir. Manasıyla söylenmiştir. Anlaşılması için ifade etmek gerekirse. Efendim... Son soruya geliyoruz. Şöyle demiş kıymetli kardeşimiz. Hz. Havva anamızın Cebrail aleyhisselamdan elbise istemesinde cennetteki elbiseler artık olmuyor çünkü bir günah hasıl oldu deniliyor. Günah Hz. Havva anamız için mi? Hayır burada bir günahtan bahsedilemez. Burada bir hata var. Burada insanın kendisine verilmiş olan özelliği bir an için unutması var. Dolayısıyla bir unutma, bir hatadan, bir kusurdan bahsediyoruz. Insanları kusur sahibidir. Hz. Ahva da bu kusuru hasıl olmuştur. Ancak Rabbimizin emri ilahisi, yeryüzüne insanın gelmesine vesile olmuştur. Efendim hakikat, ikinci cildimizin sorularını bitirdik. Yarından itibaren Allah nasip ederse yedinci cildimize başlıyoruz. Yedinci, sekizinci ve hatta belki dokuzuncu cildler boyunca Özellikle Avrupa tarihi ve dünya tarihinde konuşulmayanlardan bahsedeceğiz. Allah Resulü'nün geliş dönemindeki en önemli bu zaman dilimi bizler için çok önemli. Zira her zaman İslam tarihinde eksiklikler yok. Öyle tarihsel eksiklikler, öyle tarihsel hatalar var ki Avrupa tarihi ve dünya tarihi bizlere anlatılırken yapılmış olan. Onlar da bizim İslam dininin geliş serüveninin gerçekten ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamamıza engel teşkil ediyor. Dolayısıyla biraz da Batılıların tarihine dokundurmaya başlayacağız 7. ciltle beraber. Hani çok bildikleri iddia ettikleri o tarihlere gideceğiz. Veya yazmadıkları tarihlerde neler yapmışlar onları izah edeceğiz. Yine Siyer Nebi içerisinde. Yarın Allah nasip ederse Siyer Nebi'nin 7. cildine miladın sıfırından sonrasına devam ediyor olacağız. Efendim yarın Allah nasip ederse yeniden görüşmek üzere. Bugünlük kalın sağlıcakla.